gençliğin gözyaşları merhabalar dostlarım şimdi üçgende alanın yani 11. bölümün 15 numaralı köşe taşındayız birinci sorumuzu ekrana getirdim ve bir de odaklanmamızı da tabi ki hemen ayarlayalım unutmadan şöyle parlaklığımızı da açalım birazcık hatta bir yapalım bu parlaklığı biz tamamdır Evet ne diyor şimdi ilk sorumuz ABC üçgeninde G yine ağırlık merkezi bakın önceki köşe taşında da bir sürü ağırlık merkezinden soru çözdük. Burada olayımız şuydu arkadaşlarım şimdi şu üçüncü kenar ortayı da G'ye kadar çizersem G ağırlık merkezinin özelliği şuydu. G'den üç köşeye de doğruları çizdiğinde üç tane üçgen çıkıyor karşına ki bu üçünün de alanı eşitti. Sen şimdi şu beyaz üçgenin alanını hemen bulabiliyorsun. Dik üçgen ya bu. 4 ile 6'yı çarp dik kenarlarını 24. 2'ye böl 12. Bunun alanı 12 ise bu da 12, bu da 12. Yani taralı alan toplamda 24 geldi diyebilirsin. Buna geldik. G yine ağırlık merkeziymiş. 5, 12, 13 üçgenini görüyorum arkadaşlar. Bakın burası 12 birimdir diyebilirim artık gönül rahatlığıyla. Şu kenar ortayı biraz daha uzattığımda burayı tabii ki 2'ye bölmek zorunda. 5 bölü 2, 5 bölü 2 diye. Sonra şu ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana bir açıya 2. Bakın zaten açıya 2 birim diye bölmüş. O zaman tabana da şuraya da böyle bir tık tık koyalım. Hatta buna K, buna K, buna da K diyelim biz. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şu kağılık üçgene A alanı düşürürsek 2 kağılık üçgene 2A alanı düşürelim. Bunu da yazdım. Ve bakın şuradaki 5 bölü 2'ye 3A düştüyse C'ye kadar bu 5 bölü 2'ye de 3A düşecek diyelim. Ve biz şimdi toplam alanı yani 6A'yı bulabiliyor muyuz arkadaşlarım? Kesinlikle buluyoruz çünkü dik üçgen. Dik kenarları çarp yani 5 düşecek. 12'yi çarp 2'ye böl. 60 bölü 2'den 30 gelir. 6A 30 ise A buradan yani şurası 5 çıkar arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan geldi. Geldim buna. Evet yine alan A, B, yi soruyor. Aynı kuralı yapacağız dostlarım. Öncelikle şurayı çizdiğimde biliyorum ki burası A, burası A, burası A. Şimdi ben 3A'yı arıyorum ama A'yı bulacağım buradan dostlar. Peki A'yı nasıl bulacağız öğretmenim? 2 yolu var. Ee, ya sinüs alan bağlantısını kullanacağız ki. Şu anda sinüs alanı kullandırmıyor bize. Çünkü daha onu göstermedi. İlerleyen köşe taşlarında göreceğiz. O yüzden ben sinüs alandansa... Ne demiştik dik üçgende? 45 gördün mü? Karşısına dikliği indir. Aha indirdim. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise... 45'in karşısı 3 olacak. Demek ki bu yükseklik 3. E, yükseklik 3. Taban 5. O zaman 3 çarpı 5. Bölü 2. Benim... A dediğim alan oldu arkadaşlarım A. E bana neyi soruyor? 3A'yı soruyor. 3 ile çarpalım bunu. Şurası 15 bölü 2'den. 3 ile çarparsam 45 bölü 2 yani 22 buçuk yapar. Cevap Edirne'den gelir? Evet dördüncü sorumuzdayız dostlarım. ABC üçgeninde BD DC'ye eşit. Bu bir kenar ortay. Bir de AG GD'nin iki katıymış. Yani bak burası k ise. Burası 2kmiş x dediğimiz yer bize 2k'yı soruyor arkadaşlar unutmayın. E o zaman bu G ağırlık merkezi olmadı mı arkadaşlar? Çünkü neden? Hem kenar ortay hem de 1'e 2 oranını böldü. Demek ki 1'e 2 oranında bölüyorsa kesin ağırlık merkezi. Çünkü sadece ağırlık merkezi kenar ortayı ama 1'e 2 oranında böler. Normal bir doğruyu 1'e 2 oranında böldüğü zaman kenar ağırlık merkezi olmaz. Peki AEC açısı 90 derece gördük onu. Bir de nereyi vermiş? Alan A, B, C'yi. A, B, C. Şuradaki üstteki üçgenin alanını 72 vermiş. Lan bu kenar nasıl bölüyordu? Şöyle 36. Burası da 36 olacak değil mi arkadaşlarım? Şu uzunluk alan da 36. 2'ye böldü. Peki ben bu 36'yı nasıl buluyorum? Şurasını taban seçerim. 3K'yı taban. Bu 3K'ya da yükseklik dışarıdan inmiş 6 derim yüksekliğine. O zaman 6 çarpı 3K bölü 2 benim 36 dediğim alan olur. 36'ya eşit. Şu 6 ile 3'ün çarpımı 18'dir. 36 ile sadeleşirse 2 kalır. Bu 2 ile de 2 çarpılırsa 4 olur k. Bana da 2k'yı soruyordu. Unutmayın 8'i paketledim dostlar. Evet 15 numara tamamdır. Geldik 16 numaraya. Burada da aç ortayla ilgili, kenar ortayla ilgili yaptık. Şimdi aç ortayla ilgili alan dağılımı var. Bakın 5-12-13 üçgeni var. Hemen bunu bir yazdım. Şimdi benden ABC üçgeninin yani şu üçgenin alanı isteniyor. Hatırlayın bizim fışkırma dediğimiz bir teorem vardı. Aç ortayın kafa burası demiştim aç anlatırken. Şunlar bir kol, bir kol. Vücudu takip ettim. Bakın vücudun bittiği yer. Den. Bu kola inen diklik 5 ise... Diğer koluma indirdiğim diklik de 5 olacak arkadaşlarım. Demek ki şu 8'e inen diklik 5 santimmiş. Ha dışarıdan mı iniyor, içeriden mi iniyor, bilmiyorum ama şekle göre ben dışarıdan çizdim. E artık alanını bulabilirim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 geliyor. Buranın alanı diyebiliriz. Cevap Ceyhan'dan geldi. İkinci sorudayız. Dış aç ortayları çizmiş arkadaşlarım. 6'yı göstermiş bize. E, A, B. Bakın şimdi bu E, A, B üçgeninin tabanı 8. Şimdi ben bu tabana şuradan bir diklik indirip bu dikliği bulursam aslında taban çarpı yükseklik bölü 2'dir dileyebilirim. Şimdi peki bunu da aç ortaylardan bulacağız dostlar. Bakın hatırlayın. Burası E noktası. İki tane dış açıortayın kesim noktasıysa biz bu Edirne noktasına dış teğet çemberin merkezi diyoruz. Dış teğet çemberin merkezinden iki tane dış açıortay bir tane de iç açı ortay geçer arkadaşlar. Demek ki şu BE iç açı ortay. Peki bu iç açı ortayın işte kafası, işte vücudu, vücudun bakın buradan bu kola bir diklik indirmiş altı. Bu kolada ben bir diklik indirmişim lan o zaman bu da altı. Artık yüksekliği de biliyorum. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den Ceyhan'ı çoktan işaretledim bile arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Alan ABD. Bakın yine şu fışkırma teoremini yapalım. Kafamız, kollarımız, vücudumuz buradan bu kola dik indirmiş. Ben de bu kola diklik gidiyorum, bu da 4 diyorum. Şimdi bu diklik... Şu üçgenin alanını vermiş ya bize arkadaşlarım. AB'yi de soruyor. X diyelim. O zaman yüksekliği 4, tabanı x/2'den alan 24'müş dostlar. Buradan 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. 2x24 ise x de 12'dir dedim. Evet, ne diyor bu kerata? ABC üçgeninde BH ve CE açıortaylardır. Bakın şimdi şu BH açıortay tamam ama aynı zamanda yükseklik arkadaşlar. Hem aç ortay hem yükseklikse bu kayı kuralından dolayı kenar ortaydır ve bu üçgen kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar kenar bir üçgendir. Bunu bir söyleyeyim. Çevre ABC'yi yani büyük üçgenin çevresini 20 vermiş alan ABC'yi bizden istiyor. Bir tek ıh biliyoruz 2 diye. Hmm. Başka da bir şey bilmiyoruz. Şimdilik bir görelim bakalım neler yapacağız nasıl konuşalım bunu. Alan A, B, C bizden isteniyor. Şimdi şöyle yapalım. Şunlara A, A diyelim dostlarım. Şunlara da B, B diye bir seslenelim. Bakalım bir şey olacak mı buradan? Bir şey gelecek mi? Şimdi ne biliyoruz? Çevre 20. O zaman 2 A ile 2 B'nin toplamı 20'dir. Tamamının çevresi. A ile B'nin toplamı da 10'dur. Şunların toplamı 10. Tamam bunu biliyoruz. O zaman biz b yerine artık 10 x yazalım. Şey 10 a yazalım. Buradaki b yerine de 10 a yazalım. Şimdi açıortay teoremi yapalım bir de arkadaşlarım bakalım bir işimize yarayacak mı? Şimdi bizim alan dediğimiz şey yok ya buradan gelmiyor bir şey sanki. Bir şey göremedim ben buradan ama devam edelim neyse. Şimdi a'ya 2 oranı varsa 10 a'ya şuranın oranı var. Bu bizim bir işimize yaramaz. Şimdi şu I, iç teğet çemberin merkezi ise şu iki a. Bakın ben bu soruyu nasıl çözerim şimdi onu söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi bulduk soruyu. Şimdi bizim sur diye bir alan formülümüz var. Sur. Buradaki surdaki s benim alanım. Yani istediğim alan eşittir. U dediğimiz şey yarı çevredir. Yarı çevre. Geometride yarı çevre u ile gösterilir. R dediğimiz şey iç teğet çemberin merkezidir kardeşlerim. İşte bu formülle de alan bulunabiliyor. Bakın şimdi bizim burada çevremizi zaten biliyoruz 20. E o zaman yarı çevreyi de biliyoruz 10. O zaman alan eşittir 10 çarpı e R'yi zaten iç teğet çember burası ya iç teğet çemberin yarı çapı tam çizemedim. Şöyle teğet olsun buraya. Heh. Yarı çapı zaten 2 verilmiş. O zaman alan 20 çıkar paketleyin gelsin dostlar. Güzel bir formüldür. Bakın iyi ki de hatırladık formülü yoksa soruyu çözemeyecektik. Evet 16'yı da gömdük. Hemen 17 numaralı köşe taşımızdayız ve başlıyoruz birinci sorumuzda. Yine bir açıortay ortay verilmiş dostlarım. Bakın açıortayın ortayın kolları 8'e 12. Hatta biraz sadeleştirelim mi? 4'e bölelim. 2'ye 3. O zaman ayaklarda 2K'ya 3K hatta alan 2A'ya 3A diyebiliriz Bize de bakın toplam alanı Yani 5A'yı 40 vermiş demek ki A8 nereyi istiyor ABD. 2A'yı istiyor Arkadaşlarım A8 ise 2A'mız 16 yaptı Buna geldik yine iç teğet çemberin Merkezidir demiş iç teğet çemberin Merkezinden biz biliyoruz ki açıortaylar ortaylar Geçiyor AC AB'nin 2 katıdır K'ya 2K demiş o zaman ayaklar da 1'e 2 oranına sahiptir Buna çortaydan biliyoruz. Hatta alan da A'ya 2A oranına sahiptir. Ve bize alanı, tüm alanı yani 3A'yı 36 vermiş. Demek ki A 12, 2A da 24 olacak. Nereyi istiyor? ABD. 12'yi istiyor dostlar. Bursa'dan işaretledim. Şuna geldim. 3. sorumuz. Şimdi yine bakın 6'ya 8 oranı var. Kollarımızın oranı. Hatta sadeleştirelim. 3'e 4 değil mi bunlar? Şuraya 3K şuraya da 4K yazıyorum. Hatta alana da 3A, 4A yazıyorum arkadaşlar Peki alan ABC'yi 21 vermiş. Bakın tüm alan 21. Şimdi 6'yla 3'ü kıyaslamak istesen ben. Şurası üçlük üçgenin alanı. Tepe noktası A. Şurası da 6'lık üçgenin alanı demek ki bakın 3 ile 6'ya tabanlar alanlar da 1'e 2 oranında bölecek. Yani 21'ye ya toplam şuraya 7 diyeceksiniz buradaki alana şuraya da yani 7'a'lık kısma da 14 kalacak toplamı 21 olsun 1'e 2 oranında olsun diye Demek ki A eşittir 2 nereyi soruyor BDE yani 3 3'a'yı soruyor 6'yı işaretleyin gençler. Dördüncü sorumuzdayız. ABC üçgenin dış teğet çemberinin merkezi. Bakın bir önceki e, köşe taşlarımızın birinde söyledik. Hatta 16. köşe taşının ikinci sorusunda söylemişiz. E, dış teğet çemberinin merkezinden neler geçiyordu? İki tane dış açıortay, bir tane de iç açıortay. O zaman şu BO iç açıortay. Şimdi AB'ye 3K deyin diyor... BC'ye 5K diyor. Bakın bu açı ortayın kolları 3'e 5 ise ayakları da 3M'ye 5M'dir yazalım. Alan ABC'yi 40 vermiş. O zaman hatta buranın alanı 3A, buranın alanı 5A'dır diyelim. Yani 8A'yı bize 40 vermiş dostlarım. Demek ki A buradan 5 çıkacak. ABK'yı istiyor. ABK. Yani 3A'yı istiyor bizden. 3 kere 5 15'tir dedik sorumuzun cevabını Ve ben de geçerim 18 numaralı köşe taşımıza. Bakın yine burada da açı ortaylar görüyorum. Bakalım hangi kuralımızı soracak. Evet açıortayın ortayın klasik bir alan dağılımı kuralı vardır. Onu soruyor. Şu bir kere bu 6, 8, 13 geni bunu bir yazayım. Şimdi açıortayların ortayların kesiştiği noktadan köşeleri birleştirirseniz 3 Üç tane üçgen çıkıyor karşımıza ama kenar ortaydaki gibi bunlar eşit değil. Peki nasıl dağılıyorlar hocam? Bunlar gördükleri kenarlarla aynı oranda dağılıyorlar. Yani 6'yı mı görüyor bu üçgen? 6a. 8'i mi görüyor? 8a. 10'u görüyorsa ona. Peki bizden neri istiyor? DBC 10 istiyor. Biz hepsini bulabiliyoruz. Bakın tüm alan 10 18 24a'yı biz şöyle buluyorduk. Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 6 ile 8'in çarpımının yarısı. 48 bölü 2'den bu da 24 çıkar. 24 A 24 ise A 1 gelir. 10 A'yı soruyor. Cevap da 10 olur. Evet ikinci sorumuzdayız. D noktası yine iç t çemberin merkezi. Biz biliyoruz ki iç teğet çemberin merkezinden aç ortaylar geçer. A B ile A toplamı 11'inmiş arkadaşlar. A B ile A, toplamı 11. 10. Yani şuna ben bir A dersem burası 10 eksi Aymış. Alan ABC hepsinin toplam alanı 9 birim kareymiş. Alan DBC nedir diye bir soru soruyor. Bakın geniş şunu da çizelim biz. Bunu da çizdik. Şimdi bunların toplamı 10 ya burada da 5 var arkadaşlar. Şimdi ne diyecektik biz? 5'e 5 A düştüyse Şunların toplamına da hani ikisi mesela bu atın kafadan sallayın tamamiyle bu 7 olsun bu da 3 olsun hiç önemli değil istersen 6'ya 4'te. de. Sonuçta oran yazacağın için sayılar önemli değil. Hani sayı değeri vermesen de olur ama daha iyi anla diye yapıyorum. Buraya normalde 7a buraya da 3a düşecek değil mi? Yani beni ilgilendiren şurası. Toplamına 10a düşecek şu bumerang dediğim dörtgenin şu iki üçgenin Toplamı 10A olacak. Sen buraya 6 ile 4 de desen bu durumda bu 6A olacak, bu 4A olacak. Toplam yine 10A olacak. Beni ilgilendiren, ilgilendiren kısım orası eşini e biz toplam alanı 10A, 5A'da buradan 15A'yı 9 diyebiliyoruz. Bölün bunları 3'e. 5A ne olur? 3 olur. Zaten bize de 5A'yı soruyor arkadaşlar geldik şu sorumuza. D noktası evet yine iç teğet çemberin merkezi. Tamam. 4 6 ADC üçgeninin alanı ABD üçgeninin alanının kaç katıdır diye bir soru soruyor bize. Şimdi şu üstteki iki üçgenin alanlarını kıyaslamamızı istiyor arkadaşlarım. Bakın neler yapacağız şimdi? Şimdi tabii yine e, bir sürü farklı farklı yöntemler e, içimizden geçiyor ama ee, nasıl yapalım? Yani hangi yöntemi kullanalım diye düşünüyorum. Şunu yapalım. Aç ortay yapışın. İç teğet çemberin merkezinden geçtiğine göre bu aç ortay. Ayaklar 4'e 6 ise, burası 4 kdır burası da 6 kdır diyebilirsin. E sonra hocam, bu iç teğet çemberin merkezi ise buraya indirdiğim diklikte yarıçap, buraya çizdiğim diklikte yarıçap, buraya çizdiğim diklikte yarıçap olmalı ya böyle de yapabilirmişim ama istersem şuraya hani 4A buraya da 6A diyebiliyordum yani az önceki 2 2 buradan oradan da çözebilirmişim bu 6A bu da 4A olur kaç katı oldu diye sorusunun cevabını buradan da bulabilirmişiz ama hadi böyle başladık şimdi ADC üçgeninin alanı 6K çarpı R bir yerde ispat yapıyormuşuz gibi oluyor böyle 2'dir bu üçgenin alanı 4K çarpı R bölü 2'dir ve diyor ki bu bunun kaç katına eşittir? m katına eşit olsun arkadaşlarım m. E buradan kareler kareler gitti. 2'ler gitti. 6 eşittir 4 m çıktı. Yani 6 4 eşittir m'ye geldi. E, sadeleştirelim. 3 2 eşittir m. Yani 1.5 eşittir m'ye çıktı. Demek ki 1.5 katıymış. Cevap Ceyhan'dan geldi. <gülüyor> Şuna bakalım. AD kenar ortağı 6 var 8 var. O zaman burası 10'dur. Şuraya 5 5 yazalım. Bakın muhteşem üçlüden bu da 5 oldu değil mi arkadaşlarım? Şuraya da 5'i çaktım. Şimdi şurada şu E noktası bakın iç teğet çemberin merkezi. Çünkü iki tane açıortay kesişmiş. O zaman üçüncü kesişen doğru da açıortay olur dedim. Ve bunların alanı nasıldı? Şuna 5a, şuna 5a, şuna da 8a diyebiliyorduk deminden beri yaptığımız özellik. Peki burası toplam 18a dedim. Bakın şu 5'e 18a dediysem şu 5'in içine de 18a yazmalıyım. O zaman tüm alan ne oldu? 36a. Ve biz tüm alanı nasıl bulabiliriz? Dik kenarları çarp. 6 ile 8'i çarp. 48 2'ye böl. 24 diye bulabiliriz. 12 ile sadeleştirelim. 3a eşittir 2. Bize nereyi soruyor? D, E, C, D, E, C. 5a'yı soruyor. Şimdi 3A2 ise 3'e bölsem A eşittir 2 bölü 3. 5A'yı sorduğu için 5 ile çarp 10 bölü 3 çıkar. Sorumuzun cevabı Adana'dan geldi. Kaç dakika oldu? 18 dakika oldu arkadaşlarım. Devam edelim mi diye düşünüyorum ama ee, bir sonraki videoda da bu kalanları çözelim isterseniz. Ya da 19 ile 20'yi de mi ya? Çözelim arasını satayım ya ne yapalım? çözelim 18'de 20'yi de çözelim hiç durmayalım biz arkadaşlarımız kesmeyelim bunları da çözelim öyle yeni videoya geçeriz tamam mı şimdi burada ne diyor bakalım 135 derece diyor o zaman şurası kesinlikle 45 derecemizi yazalım alan AB'de şuradaki üçgenin alanını soruyor bize He, yukarıya baktığımda sinüslü alan formülünü yapmamızı istiyor tabi bu soruyu 45 olduğu için burada ben genelde açıyı verdiyse 45'dir 30'dur ya da ne bileyim 120'dir 120 135 150 gibi açıları verdiyse sinüs alanı çok fazla kullanmıyorum dostlar. Ama ilk form ilk sorumuzda bir öğretelim sinüs alan formülünü size. Şöyle 1 bölü 2 ile başlıyoruz formüle kafadan 1 bölü 2 var çarpı alanı sorulan üçgenin iki kenarını çarpıyorsunuz 4 ile 6 kök 2'i bakın bunları vermiş 4 çarpı 6 kök 2 Çarpı bir de aralarındaki açının sinüsüyle yani 45'in sinüsüyle ki o da kök 2 bölü 2'dir dostlarım. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Bakın kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. Şuradaki 2 ile sadeleşir. Şu 2 ile de 4'ü sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 2 ile 6'nın çarpımı 12'dir. Bize sorulan üçgenin alanı. He başka nasıl yaparız hocam? Şimdi 45'i görünce karşısına diklik indirin demiştim. 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'in karşısı 6 olur. Ve bakın bu üçgenin yüksekliği 6, tabanı 4. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den 12'yi çok daha rahat buldum arkadaşlar. Geldim buna. DE, DE neresi? Şuradaki DEmiş. AB'ye 12 vermiş. Şurası 12. Bunu bir yazalım. Ee başka? Bir 10 var bir de. Neresi 10? BC'de C'de 10. Tamam. Burası da olmuş Buna göre X nedir diye de bir soru soruyor. Şimdi bakın şurada 90, 150, 90. O zaman şuradaki açıyı dörtgenin iç açıları toplamı 360 derece ya. Şuradakilerin dördünün toplamı 360 olması için buranın 30 derece olması lazım. Bu bir. İki. İki. Şimdi ben bütün üçgenin alanını bulacağım. Sinüsten bulalım çünkü sinüs istiyor bizde buradan. Ama dediğim gibi sinüs dışında şuradan yükseklik indirerek de bulabilirsiniz eğer isterseniz. Ben başlığımız sinüs olduğu için oradan çözeceğim. Şimdi neydi? 1 bölü 2 var başta çarpı. iki kenarını çarpıyorum üçgenin 12 ile 10'u. 12 çarpı 10 çarpı sinüs 30. Sinis 30'da 1 bölü 2'dir dostlarım. Buradan 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Bunu sadeleştirdim. 3, 30 kaldı. Şimdi bütün üçgenin alanı 30. Unutmayın bunu. Ben şuradan dörtgen görünce hani köşegen çizin demiştim ya önceki köşe taşlarında. Şu köşegeni çizdiğimde şuradaki üçgenin alanı ile şuradaki üçgenin alanlarının toplamı değil midir 30 olan? Toplam 30'du çünkü. Peki yazalım. Alttaki üçgenin alanı 1 çarpı 10 bölü 2'den 5 değil mi arkadaşlar? E 30 olması için demek ki buranın alanı 25 olacak. Peki ben bu 25'i nasıl bulurum? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani 12 çarpı x bölü 2'den 25'i bulurum. Buradan da ne geliyor arkadaşlarım? Eee... 2 ile 25'i çarpın. 50 eşittir. 12x oluyor. x eşittir. 50 bölü 12. Yani sadeleştirelim. 25 bölü 6. Denizli'den geldi sorunun cevabı. Buna geldik. 120 var. 4 var. Tüm şeklin alanını soruyor bize dostlarım. 3 tane ee, üçgenin alanlarını bulmamız istiyor açıkçası aslında bizden. Şimdi şurası zaten dik üçgen arkadaşlar, bu bizi çok yormayacak. Hemen dik üçgenin alanını bulalım şöyle kenarda. Dik kenarları çarp, 6 ile 2 kök 3 çarparsam 12 kök 3. Bir de 2'ye yani 6 kök Bunu bulduk. Şimdi şuradaki üçgenin alanını bulalım. Bakın bunu da sinüsten bulacağız. Hemen şöyle kenarda bulalım. 1 bölü 2 çarpı kenarları çarpıyorum, 4 kök 3 ile. 2 köküçü çarpıyorum. Bir de sinüs 120 giriyor değil mi işin içine? Sinüs 120. O da köküç bölü 2'den olayı bitiriyoruz arkadaşlarım. Hemen buradan e, 2 ile 2'nin çarpımı 4'dür. Şu 4'ü götürsün. Köküç ile köküçün çarpımı 3'tür 2 ile de çarparsam 6 olur. Bir de köküç var. 6 köküç. O zaman bunun da alanı 6 köküç. Bunu da bulduk. Şimdi geldik şu alttakine. Bakın bunun açısını bilmiyoruz. Önce açısını bulalım buranın şurayı bulalım 120-90 daha 210 yapar 210 sa buraya 360 olması için 150 kalır şimdi şu üçgenin alanını yazıyorum dostlar sinüs alanda şurada yazalım hemen 1 bölü 2 bunun alanı 1 bölü 2'yi yazıyorduk başa 2 kenarını yazıyoruz. 6 ile 4 köküçü çarpı sinüs 150. Sinüs 150 sinüs 30'a eşit. O da 1 bölü 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4'ü götürür. 6 köküç çıktı şansımıza. Bu da 3'ü de 6 çıktı. Toplam 18 köküçtür dedim sorumuzun cevabına. Ve geçtim 4 numaralı sorumuza. ABC üçgen. B, C'de doğrusal. 5 var, 2 var, 4 var. 5 var, 2 var, 4 var. Olduğuna göre... He, bir de şu vermiş. Alan E, C'de A, B, iki katıdır. Yani şuna A dediğinde şurası 2A alanıymış. Buna göre X kaç birimdir diye bir soru soruyor dostlarım. Bakın yine bu işte çok güzel bir sinüstü alan bağıntısıdır dostlar. Şuraya A açısı diyeyim, şuraya da B açısı diyeyim. Dostlar sinüs alan bağıntısını ne zaman kullanacağız biliyor musunuz? Bize e, bir üçgenin iki tane... Kenarı verildiyse sadece iki kenarı. Bakın açı maçı verilmemiş. Sadece iki kenarı verilip de alanla ilgili bir şeyler soruyorsa biz o üçgende sinüs alanı aklımıza getireceğiz. Bakın şimdi şu ABC üçgeninin sadece bir kenarı 6 bir kenarı 5. İki kenarını biliyorum. Şu üçgene bakın bir kenarı 4 bir kenarı x. İki kenarını biliyorum. Yani biliyorum dedim burada bir şeyler yazıyor en azından. Bakın açıyla ilgili hiçbir şey yok. İşte bu soru çok güzel bir sinüs alan bağımsız sorusu olur. Nasıl yapıyoruz peki öğretmenim? Şimdi bu A alanını nasıl yazarsınız? A eşittir. Sinüs alan yapıyorum bakın. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarını çarpıyordum 5 ile 6'yı çarpı sinüs A derece. Şimdi hemen altına 2 A alanını yazıyorum sağdaki üçgeni. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı x çarpı sinüs B derece. Dostlar trigonometriden şunu bileceksiniz. Toplamları 180 ise açıların bakın A açısıyla B açısının toplamı 180. Bunların sinüsleri yani sinüs A ile sinüs B birbirine kesinlikle eşittir dostlar. O halde ben bunları şöyle bir oranladığımda sinüs A ile sinüs B sadeleşir. 1 bölü 2'ler aynı olduğu için sadeleşir. A'lar kafadan sadeleşir. Geriye ne kaldı? 1 bölü 2 eşittir kaldı şurada. Burada ne kaldı arkadaşlarım? 5 kere 6 30. Burada da 4x kaldı. Hemen içler dışlar yapıyorum. Şuradan devam edeyim. 4x eşittir 60 oluyor. 4x eşittir 60. x eşittir 15 geliyor. Sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı arkadaşlar. Evet çevirdim arka tarafı. 20 numaralı köşe taşımızdayız. Oo çok güzel bir sinüs alan bağıntısı sorusu. Bakın hemen. 3'ü gördüm. Şimdi nerenin alanını soruyor? A, B, C. Bak bu üçgenin sen nesini biliyorsun? Sadece iki kenarını. O zaman sinüs alan aklına gelecek. Hemen sinüs alan bansını yapalım. Şu aradaki açıya A derece deyip başlayalım. 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı sinüs A. E hocam sinüs A'yı bilmiyorum. Sinüs A'yı bulman için sana kesin bir şey vermiştir. Bak A ise burası burası da A değil midir dostlarım? Ve sinüs bir dik üçgenden nasıl bulunuyordu? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5'tir. O zaman sinüsü de biliyorum. Sinüs A'yı. Artık gerisini yapalım. 5'ler sadeleşti. 8 kere 4 32. 2'ye de bölmemi istemiş. 16'yı işaretledim arkadaşlarım. Cevap Edirne'den neden geldi. Evet şuna geçiyoruz hemen. Bakın yine 5, 12, 13'ü bir yazalım. Bizden tüm şeklin alanını istiyor. Bakın tüm şeklin bir bu kenarını biliyorum. 13 bir de bu kenarını biliyorum. 15 lan iki kenarını biliyorum. Ne yapacaktım? Sinüs alan. O zaman aradaki açıya bir A derece yazalım. Sinüs alanı yazıyorum arkadaşlarım. Şurada yazayım. 1 bölü 2 çarpı. 2 kenarını çarp. Yani 13 ile 15'i çarp. Çarpı bir de aralarındaki açının yani A'nın sinüsü. E bak onu da bulman için sana burada koca bir dik üçgen vermiş. Karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13'ü yazdım. 13'ler gitti. 2 ile de 12 sadeleşsin 6. 6 ile de 15'i çarpın. Sonra da denizliyi işaretleyin goberler. Evet 3 numaradayız arkadaşlarım. Bakın yine 3, 4, 5 üçgenimiz var. Tüm şeklin alanını soruyor ve ben tüm şeklin bir bu kenarını biliyorum 8. Bir de bu kenarını biliyorum 10 diyorum. O zaman sinüs alan yapacağım diyorum iki kenarını bildiğim için. Aralarındaki açıya A yazdım. Hemen 1 bölü 2 çarpı birinci kenar, ikinci kenar, aradaki açının sinüsü o da 3 bölü 5. 2 ile 5'in çarpımı 10'dur, onu sadeleştirdim. 8 ile 3'ün çarpımı da C'handır dedim ve geldim 4 numaralı soruya. Alan ABC nedir diye bir soru soruyor. Alan ABC neresi? Ha şu üçgenimde bizden alanı isteniyor arkadaşlarım. Bakın ben bu üçgeni yani şöyle tarayayım bu üçgeni. Yine sadece iki kenarını biliyorum. Bakın bir kenarı 18 şuradaki kenarı da 5. Aradaki açıya hemen A derece yazdım ve geldim sinüs alanı yapmaya. 1 bölü 2 çarpı 18 çarpı 5 çarpı sinüs A. Bakın sinüs A'yı bulmanız için de size şurada bir dik üçgen vermeyiş hatta 8 10. Burası 6 olan 6 8 10 üçgenidir bu. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 10 dedim arkadaşlarım sinüsüne. Peki 5 ile şunu sadeleştirelim 2. 2 ile şunu sadeleştirelim 3. 2 ile 18'i sadeleştirelim. 9. 9 ile 3'ün çarpımı kaldı. Yani 27 kaldı. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet kaçı da gömdük? 20'yi de gömdük arkadaşlar. Bu videonun bu kadar yeter. Bir sonraki videoda devam ederiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.